Burada olmanız bizim için manevi olarak çok değerli. Samsun'un yanına geldiğini çok iyi biliyorum Türkiye için. O tutuş mücadelesi için. Türkiye'de ilk kurulaklayan kiple konulması hareketlerinde buradan başlaması bizi çok güzel yedir. Çok teşekkür Hazırız değil mi? Rezil olmayacağız. Tamam. Ee, o halde biz geriye doğru sayacağız. Yayın edilirse hep beraber buradan gireceğiz. Tamam. Evet, hep beraber sayalım arkadaşlar. Bir, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Şimdi jet telefonunuzdan lütfen invest.com bulucu.com'a girer misiniz? Gerçekten yayın açılmış mı? Teşekkür ederiz. Bugün bizim e, burada olmamız hesabı olmadığını düşünüyorum. Kesinlikle. E, Türkiye'de ilk paya dayalı kitle fonlaması platformunun belki de yola çıkışı buradan olacaktı. O yüzden bu virüs sağlıkla da turistin e, e, ayrıldığını tekrar tekrar